Geçen videoda bileşke fonksiyonlara bir giriş yaptık. Fonksiyonların bileşkesi ne anlama gelir, onu konuştuk. Bu videoda bir bileşkeyi tanımlayan bir ifade bulmaya çalışacağız. Mesela, fgx nedir? İsterseniz videoyu duraklatın ve kendiniz çözmeyi deneyin. Burada gx, burada gx, fx'in girdisi. Bu yüzden fx fonksiyonunda x gördüğümüz her yere gx yazacağız. Yani fgx eşittir karekök içinde x yerine gx yazıyoruz. g x'in karesi eksi 1. Peki gx ne? gx bu işte. O halde bu da şuna eşit olur. Karekök içinde gx. g neydi x bölü 1 artı x'ti. Bunun karesi eksi 1. Yani f g x de x'e bağlı bir fonksiyon. İfadeyi istersek bu haliyle bırakabiliriz. f g x karekök içerisinde x bölü 1 artı x'in karesi eksi 1'e eşitmiş yani. Şimdi bir de tam tersine bakalım. g f x neye eşittir onu bulalım. Yine isterseniz burada videoyu duraklatın ve kendiniz bulmaya çalışın. Şimdi f x g x'in girdisi haline geldi. Yani bu sefer de x gördüğümüz her yere f x yazacağız. O halde gfx eşittir fx bölü 1 artı fx. Peki bu ne eşittir? fx karekök içinde x kare eksi 1'e eşit olduğuna göre, karekök x kare eksi 1 bölü 1 artı kare x kare eksi 1. Üteki f g, x bileşke fonksiyonuydu ve bu sonucu vermişti. Bu ise g f x bileşke fonksiyonu ve sonucu da bu. Gördüğünüz gibi birbirlerinden tamamen farklı ifadeler bunlar. Yani kısacası fonksiyonların sırası değiştiğinde, bileşkenin değeri de değişir. Aksi için fonksiyonların özel bir şekilde tasarlanmış olması lazım.